Bir denizde 10 tane köpek balığı var. İşte burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane köpek balığı. Yukarıda söylediği gibi. 2 tane köpek balığı yüzerek kaçıyor. Geriye kaç tane köpek balığı kalır? Hadi biraz düşünelim. 10 tane köpek balığı varmış ve bunlardan 2 tanesi kaçıyor. Peki geriye kaç tane kaldı? Yani, 10 eksi 2 neye eşittir? Yukarıya tekrar bakıyoruz ve 10 tane köpek balığı resmi görüyoruz, değil mi? O halde, şimdi bunlardan 2 tanesini çıkaralım bakalım. 1 ve 2. Geriye kaç tane kalıyor? Bakalım kaç tane kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani, 10 eksi 2 eşittir. 8. 10 tane köpek balığından ikisini çıkarırsak 8 tane köpek balığı kalıyor.